Ve ışınlandıktan sonraki Bay Higgs Aynı Bay Higgs değil tamamen başka bir Bay Higgs O zaman araştırmamıza devam ediyoruz hadi bakalım Bakalım nasıl bir yere geldik Wow wow wow wow Merhabalar benim hoş geldiniz. Şunun güzelliğine bakın ya Nuka Cola Cuma Her ne kadar bugün Nuka Cola içemeyecek olsam da sevdardı yönetmenimiz yine Nuka Colayı almayı unutmuş. Bizim ee, Cephanimiz nasıl durumda? Cephanimiz çok da iyi bir durumda değil. Şunu şöyle koyarız. Aynı zamanda da bir bomba atarız. Öldü mü onlar? <gülüyor> Merhabalar. O öldü. O da öldü. Var mı başka gelecek olan? Yok sanırım. Wow, wow, wow, wow. Bunlar nereden geliyor bunlar? Sürekli üretiliyor ya. Bu uzaylas gelir bir yerden üretiliyor o zaman. İlginç oldukça. İlginç. Ben Açıkçası Half-Life isimli kavramı araştırma bitirdikten sonra birazcık tatil yapacağım birazcık e, tatil yapmayı düşünüyorum birazcık ara vereceğim bir deney yapmaya e, en iyi bilim adamlarının bile en aydınlık zihinlerin bile en aydınlık vehaların bile e, biraz dinlenmeye biraz tatil yapmaya ihtiyacı oluyor ay o, çok fena yakalandık çok çok fena yakalandık çok fena yakalandık çok fena yakalandık Babancamız bu oldukça işe yaradı bu bölümde. Şimdi Cenk Oğuz'un o Cenk serserini deliklerine gelelim. O Cenk serseri demiş ki atom bombalarını biz yapmışız. Nötron bombalarını biz yapmışız. Ve atom bombalarını atan biz değiliz. Atom bombalarını yapan da biz değiliz. Biz ne yaptık? Atomu parçalamanın e, ortaya çıkardığı potansiyeli gösterdik sadece. Orada müthiş bir e, enerji yayılımı oluyor. Biz sadece onu gösterdik. Ben bu enerji yayılımın nasıl kullanılacağından sorumlu değilim. Ondan sorumlu olan onu hangi yönde kullanacağına karar verendir. Efendim benim işim araştırma yapmak. Araştırmamdan e, belli sonuçlar çıkacak. Sonuçta deneme yanılma olayı değil mi? Dene yani. Dene diyorlar buna yani. Deneme yanılma olayı. Oh ya, Oh ya, Oh hayır. Oh hayır. Oh hayır. Oh hayır. O enerji toplarını bana fırlatmayacaksın. Yapma yapma yapma yapma. Çirkin şey! Beni mahvettiler, mahvettiler. Demek ki bütün silahlarım dolu gideceğim bu savaşlara. Bütün silahlarım dolu mu? Ben neden bu silahlarımı hiç kullanmadım ki? Neden hiç kullanmadım ki? Benim bu arada füzem var yeterince onda dolduralım. Bye bye dünya, bye bye yaşam. Bakalım yukarıda nasıl güzellikler saklanıyor. Bay bay yaşam ve yine hayati fonksiyonlarımın bir sonu geldi. <gülüyor> Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Gayet iyi, gayet iyi. Bakalım, bakalım. tabancamız birazcık doldu, ee, yine e, oklarımız birazcık yerinde. Burayı da pompa tüfekle halledebildik, ne mutlu bize yaptı. Lan Hayır hayır hayır hayır Hayır hayır hayır Ya daha yeni aldım o zırhı ben O zırhı ne kadar pahalı biliyor musun Bu ne ya Hay hareket et Hareket et Ne hareket et Ya bu Şu an hareket ediyorum. Neden? O anda hareket edemiyorum ben. Bu seyir hareket etti. Bu seyir hareket etti. Tamamen benim hatam. Tamamen benim hatam. Yes. Yes. Yes. Buradan. Yine farklı bir yere geliyoruz. Hadi bakalım. Yine farklı farklı sesleri duyuyorum ben. İlginç. Sarım önemli bir yere gidiyoruz hadi bakalım Parçacıklarımızı ayrılıyoruz ve başka yerde o parçacıklar bir araya geliyor Baştan biz oluşuyoruz. O zaman parçalarına ayrılan Bay Higgs aslında ölüyor Ve yeni Bay Higgs yani ben bir araya geliyorum başka bir noktada Işınlandığımız zaman gördüğünüz Bay Higgs Ve ışınlandıktan sonraki Bay Higgs Aynı Bay Higgs değil tamamen başka bir Bay Higgs O zaman araştırmamıza devam ediyoruz hadi bakalım Bakalım nasıl bir yere geldik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 <gülüyor> Öldüm. Peki orada e, enerji stoğumuz bitti. Orada yapacak bir şey kalmadı. Bunu kendi silahımla vuracağım ama sizin silahlarınız ne yazık ki. Değerli Nihalent beyefendi çok e, kötü. Geldi mi? <gülüyor> Bize ışınlanma küreleri yolluyor. Yolla sana bir tane daha. Bu sefer hazırlıklı olacağım. <gülüyor> Anladığım kadarıyla bu yaratık Diğer tüm yaratıkların e, ustası gibi diğer tüm yaratıkların e, zihnine hakim bir yaratık gibi duruyor. Ben bu yaratığın yaşam süresini sonlandırırsam bu uzaylı işgalini de sonlandırırım. Bakın zaten bunun da e, gövdesinin ortasında bir tane üçüncü bir kol var. E, Vortogonların da gövdesinin ortasında üçüncü bir kol var. E, diğer uzaylı askerlerin de e, gövdesinin ortasında üçüncü bir kol var. <gülüyor> Şu silahımız yerine mi? Evet. <gülüyor> sakın sakın sakın sakın sakın sakın. Siz onu da olsa ilk yıl varlıklar hayır hayır hayır hayır hayır. Oo hadi. Hadi ölsen artık. Güzel. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç ve de şuradan bir şey yapacağız. Senin güç alabileceğin başka bir yer kalmadı. Senin güç almaya alabileceğin başka bir yer kalmadı. Ee, ama dedim gibi ilk araştırma bittikten sonra e, bir tatil'e çıkacağım. E, bilim yoruyor ne yazık ki. Sakın lütfen bana gelme gelmedi. O zaman hızlı bir şekilde yukarı çıkıyoruz. Hızlı bir şekilde yukarı çıkıyoruz. Hızlı bir şekilde yukarı çıkıyoruz. Müthiş müthiş müthiş müthiş müthiş. Woow! Woow! Müthiş bir anatana katılıyoruz şu an. Oo sen gizemli adam az önceki boyut bizim konu önümüzde şu an senin sayende çok etkilendim diyor G-Man denen beyefendi çok beyefendi bir şekilde giyinmişsiniz bu arada neredeyiz? Oooo kendini kararlı birisin bunu kanıtladın ne yapacağına sana bırakıyorum ee, ilgilenirsen kendini portala giriyor diyor gerisiyle ben ilgilenirim A, değerli Cimen Beyefendi, siz Beyefendi bilgisi gibi görünüyorsunuz ve beni oradan on buraya sürükleriniz, ee, çok güçlü birisiniz neden çünkü e, portal açabiliyorsunuz, ışınlayabiliyorsunuz, <gülüyor> bilgece davrandın <gülüyor> Bay Freeman diyor, seni gelecekte baştan ziyaret edeceğiz ve değerli bilimsel çevre bilimsel ahbaplarım e, araştırmamıza katıldığınız için hepinize teşekkürler ee, hayatta bilimsel kalın gerçeklere sadık kalın sermaye yönetmeninizin değiştiğiyle hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle ee, bay bay.